Gidensiz de üstte Hadi gidelim. Ya, hadi hadi. Kalk ufullah. Sizden bak. Evli abi de kapıtı. Kalk ufullah. Gitti iş göreve. Ya buranın Aynen çok güzel ya. Aslanın neresi güzel olmadığını yöbetmiştik. Bu da var. Dibinizden geçti. Ne kadar şansınız var mı? Ufak kat Gel gidiyoruz. Hadi yürüyün bakalım. Hadi Yok, değil, Görüyor musun? bak bak bizi diyecek. Pisi, pisi bak. Gördün mü? zaten o da. Başka At bak, o at anne at. At o. <gülüyor> <at, at, gülüyor> Çok iyi ya. bize saralar. O geliyor. Canından <gülüyor> Geliyor gel gel geliyor bastan geliyor. Ha geliyor. Gerçekten geliyor. Oo baklana bak. Gördün mü şanslısınız ha? Benim yanıma geliyor. Oo. Evet. Acıkıyor. Buzdan. Evet. Uzun. Evet siz ne yapıyorsunuz? Pa faari, faari, faari. Aa faari gördü mü Volkan? Gördün bir sürü. Bu iyi mi? Bu da iyi la. Ay Çocuklarına benziyor. O böyle etmiyor. O böyle O böyle O böyle etmiyor mu? etmiyor Bunlar Bana bir baksana. Hayır ay basıyorsun ya yani burdakinden buradan bakalım camdan bak bakayım. ötekine ne bakıyorsun evet. çok bunlar erkek çok eski olanlar erkek bak, bak. ooo Allah'ınlar ne kirli alı geliyor çocuklar bu çocuklar Karı kocaymış ya onlar öyle diyor. Yapçık ya. Aman karı koca diyor. Kedi şu an. Ne yaparda kapağına sıkıştırdı. Cenobil'den nereye gidiyorsun? Orada da var. Şito malum olur. ya daha adres. Ama <Gülüyor> şeyde <gülüyor> Baba iyi ama. Bu da yeni barfetleri. Gel, gel alalım. Ayaklar Hadi gel, hadi gel. Korku'ya gitmiş oldum abi. Nerede? Ben yapıyorum, inan, gel. Bak, bak. Bak, bak, Bunlar örtekleri şu an de katılacak, o değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, abi grafada hiçbir şey yapmıyor. Çok kadar rahat bir şeyleri falan. Evet, rahat oluyor. Baba! Baba! Hayır, bu Hayır, hadi. Ama bana. Ama Nasıl? Bu <gülüyor> sebebciğe <gülüyor> <gülüyor> Ya evet. Hasta mı? Ne? mu? Hadi ya yürüyelim. Hasta. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Ben kendim görüyorum. Aaaa ah, bir kuş gördüm. Bırak! Hayır beni bırak! Beşe beni tut! Beşe beni Beni bırak! Bak yine girdi bak. Ayrım geldi. Bakalım ne Bak burada bak. bak kafa Bak bak Aa, bak. Bak Lütfen nerede? Lütfen. Lütfen. Ne işi var? Ne işi var? Ne bu? Akpada Akpada mı?